Arkadaşlar merhaba. Yeni bir sefer videomuzla karşınızdayım. Bugün yeni POV kameramızla birlikte Antalya'dan İzmir ilimize doğru bir seyahat planlaması yaptım. Seferimizde Fethiye Köyceğiz, Muğla Aydın illerimizden geçerek İzmir'e varmayı planlıyoruz. Yaklaşık 447 kilometre bir seyahat planlıyoruz. Haritamıza yeni eklenen Fethiye Köyceğiz ve Muğla illeri Hani il ve ilçelerimizden geçerek e, seyahatimizi plan bitirmeyi planlıyoruz e, yaklaşık bir haftadır sizlere yeni videolar gönderemiyordum bu sebeple kusura bakmayın i̇şte e, normal hayat gerçek hayattaki işlerim biraz bu hafta yoğunluk kazandı Çünkü normalleşmeye dönmemizle birlikte hepinize iyi seyirler diliyorum motorumuzu başlatarak seferimize başlayalım An Antalya elinde en son bıraktığımız e, hani, arabaların tamir edildi. Merkezde bırakmıştık arabamızı. Antalya'nda otogarı bulamadım. Yani muhtemelen yapmamışlar. Daha sonra sizden sonra da videodan sonra da bir kontrol ettim ama yine de göremedim. Bu yüzden bıraktığım yerden tekrar devam ediyorum. İnşallah İzmir'de otogar vardır. E, haritada bir nokta seçtim ama otogar eğer orada bitirmeyi planlıyoruz. Yine bu e, şu an et, e, ha, oyunun 1.36 sürümünde bulunuyorum. Travegon'un çift ingiliz tra modelini kullanıyoruz. Atalya sahil hattında e, Bu yol yanlış hatırlamıyorsam Kemer yolu gibi e, planlanarak yapılmış Tam sahil hattından e, Dağlık alanına Dağlık alanlardan Devam ediyor Kemer tarafından Kemer kaş Giden yollarımız Buna benziyor bir kere daha önce gitmiştim e, Biraz benzetmiş arkadaşlarımız dadan hani şeyden çıkar Antalya'dan çıkar çıkmaz direkt şunu hani çıkmış farz ediyoruz. Direkt dağlık yollar başladı. Son seferde şehirler arası yolculuğun dışında huzur emniyet güven ve konforunuz için tamamıyla gelen hoş geldiniz. Otobüsümüz cep telefonu görüşmeleriniz için yine uzak da teknik kanalına sahiptir. Cep telefonlarınızı sessiz konumda olmak Trafikine üzere açık tutabilirsiniz. Seyahatiniz süresince açık büfe Şansınızı ekran servisimiz hizmetinizde olacaktır. Umarım güzel bir olur, umarım Yolcu panelinde bulunan kırmızı çağrı butonuna basarak kabin görevginize iletebilirsiniz. Yol koşulları gibi Kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek sarsıntılar yüzünden Düşüp kırılabilecek Size ve diğer yolcularımıza zarar verebilecek eşyalarınızı Lütfen tavan raflarına koymayınız Kaptan, kaptan yardımcımız ve kabin görevlilerimiz Siz yolcularımıza iyi yolculuklar Normalde iki diniyoruz. tane final var Bu da bir tane yapmış arkadaşlarımız Arka arkaya Tam kemerden önce iki tane tünel var bildiğim. Bu en son geçen hafta eklenen bir paketimiz mevcut biliyorsunuz. Geçen hafta sonunda. Fethiye köyceğiz. Ve Muğla illerimiz tekrar... Hani ilçelerimizi sıfırdan yapıp Muğla ilimizi tekrardan arkadaşlarımız oyuna eklemişler. İlk defa gideceğim ben de. Bakalım inşallah. beğeniriz hanım. Şu yapımdaki haritaya göre daha güzel olduğunu söylüyorlar. Çünkü en son yapılan modellerle orası yapılmış. Ben de merak ediyorum. Biz sizlerle tüm Türkiye'yi gezmeye çalışıyoruz. En son bugün İzmir'de bırakıp oradan belki İzmir-Ankara yaparız. Ya da İzmir-Çanakkale yaparız. Diğer kamera tem oyunumuzda. Onu birlikte bakacağız. Bu arada ne hani kullandığımız POV kamerası ile ilgili de mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Umarım beğenirsiniz. Bu şekilde POV kamerasıyla video çekimini isteyen arkadaşlarımız çok fazlaydı. Sayın konuklarımız, bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Ön sıra ve arka kapı girişindeki koltuklarda oturan konuklarımızın kullanılması yasa Fethiye. gereği zorunludur. Çıkışı... Gelmiş bulunuyoruz biraz. Evet, şimdi sol taraftan şimdi merkeze doğru gireceğiz Ölü Deniz 17 kilometre olarak bildirmişler. kevzde bir yol yapım çalışması. Evet, burası. Şu an Fethiye'nin içine keşfediyoruz ara sokaklar. ortakada bir uğrayalım. Yolcu var mı bir soralım. Sayın konuklarımız aracımız hareket halinde olup araç etrafından ayrılmamanız önemli rica olunur. Şu an fethiye takarak gelmiş bulunuyoruz. Video tekrar ayırtıyoruz. İnecekler binecekler. Tamam. Sayın konuklarımız, bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Ön sıra ve arka kapı girişimdeki koltuklarda oturan konuklarımızın kullanması yasa gereği zorunludur. önceydi de doğru devam ediyoruz düz ilerliyor evet, solta da sağıyor aslında bir sahil orayı bir görmek lazım. Sizin Marina'lar vesaire. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Deniz manzarası bir o kadar. Tekrar seyahatimize devam edelim. Hayvan saklı kent, Bursa, Seydi Kemal. Biz sola dönüp moda tarafına doğru devam ediyoruz. Şimdi çıkışı burada. Evet, Tepeden çıktık devam ediyoruz. Göcek, tarafına doğru geldik. Dönel ilk çıkışı kullan. Şimdiki çıkışı kullan. Otomelen bu tünelin geçiş ücretini ödüyoruz. 7 euro civarında bir ücret kestiler. Evet, aynada polis hiç görmedik. Durmayacağız. Devam ediyoruz düz. Şimdi Dalaman çayı üzerinden şu an geçiyoruz. Gerçekten haritayı çok güzel yapmışlar. Haritanın indirme linkini video açıklamalarında bulabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten Türkiye'de yeşille doya doya güzel bir harita yapmışlar. İnşallah bütün Türkiye haritasını bu şekilde güncellerler. Çünkü gerçekten görseli harika görünüyor. Çok başarılı yapılmış, uğraşılmış, vakit harcanmış. Zeytin alanı Köyceğiz ilçemize geldik 48 plakalı araçlar Buradan yine şehrin içine gireceğiz şen sokak aralarında geziyoruz. Hem keşf keşfetmek adına hem de nasıl bir yer olduğunu görmek adına. Sağ olun. Sağ tekrar. Tekrar Bu tamam en düz gidecekmişiz şey herhalde. Tahirat'ın ufak bir gezinti yapıyoruz. Bir trafik sıkışıklığı söz konusu. Şu an Piyozya'dan de çıktık artık. <gülüyor> ne tarafa doğru gidiyoruz? Aydın tarafına doğru seyahatimize devam ediyoruz. Şu an bir üst geçitten geçiyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel yapılmış harita. radar kontroller. Yokuva merkeze doğru şu an devam ediyoruz. Sayın konuklarımız 30 dakika sürecek olan yemek ve ihtiyaç molası vereceğimiz dinlenme tesislerine girmek üzereyiz. Aracımızdan ayrılırken eğer de eşyalarınızı yanınıza almanızı ve süre bitiminde araçtaki yerlerinizde hmm, hazır bulunmanızı önemli rica ederiz. 15 dakika mola veriyoruz. Gerçi mola vermek için pek uygun bir yer değil ama. Şöyle de alalım, daha güzel olacaktır. Arkadaşlar, seferimizin mola bölümüne kadar e, birinci bölüm yapıyoruz. Bir son, yarın kaldığımız yerden seferimize devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese.